Günaydın herkese. Uyanalı bir iki saat oldu. Kahvaltı yapacağız inşallah. İnşallah yapacağız. Ee, şimdi kahvaltıdan sonra... Bak arkamda arası konuşuyorlar. Enver! <gülüyor> kahvaltıdan sonra bu kitaplarımı falan... Yok ne kitap? Lan ulan, ne söyleyeceğimi unuttum. bilgisayar falan... Post falan hatırlayacağım. Vesaire vesaire akşam da en son toplanacağım. Eşyalarımı koyacağım ve yani bugün şey yapacağım. Bu büyük valizim var bir tane. Bir büyük, bir küçük valiz götüreyim. Instagram'dan takip edenler varsa görmüştür. Büyük valizi kargo ile göndereceğim. Küçük valizi kendimle götüreceğim uçakta. Bir de şu ekranım var. Bu ekranı nasıl götüreceğim onu düşünüyorum şimdi. Büyük valize koysam büyük valiz kargo ile gidecek. ile giderken sıkıntı olabilir. Yani kendime de götürürken küçük valizime sığmıyor büyük ekran. Nasıl yapacağım? Elimle götüreceğim muhtemelen. Küçük valizi şey yatacağım Uçaktaki e, şey kısmına. Bu diğerini de kendime götüreceğim. Bakalım yarına kadar, yarın işte yarın bu saatlerde artık Adana'da değil de yolda olur mu büyük ihtimalle? Saat şu an 11 civarı. Bakalım yarın ya da bu videonun sonrasında görüşürüz. Saat şu an 11:40. Ee, bir tane post attım az önce, şimdi de kahvaltıyı bekliyorum daha hazır değil, <gülüyor> birazdan hazır olacak inşallah yiyeceğiz. Örnemesi, <gülüyor> kahvaltı şimdi hazır oldu saat 11.46, bir kahvaltımı yiyip sonra post girelim veya belki bir öğrencim vardı, onunla görüşmem lazım, ona program yapacağım. Sonra bakacağız. kahvaltıyı yaptım, şimdi bahçeye geçiyorum, ufak bir işimiz var, bir yarım saat kadar. Sonra tekrardan eve döneceğim ve öğrencime program yapacağız. Sonra bakacağım neler olacak. Görücez birlikte. Selamun be. Ağırıydı. Arkadaşlar. <gülüyor> bu Arkadaşlar. Şey ilk şey <gülüyor> sınıf geldiniz. Niye geldin? <gülüyor> Gelsin etmeye. Senden ödün mü? Öğrenci mi ben var? Öğrenci mi var? Öğrenci mi Yok bu şu an vlog <gülüyor> <gülüyor> biliyorsun. Sen niye <gülüyor> durdun ki? <Evet, gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> selamünaleyküm. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Bugün... Çadır çektiğimiz bu barakada 0 artı 0 Aylık 7 bin liraya veriyoruz <gülüyor> Böyle izlerim, <gülüyor> bekleriz Yakın yüzüne telif girecek <gülüyor> şimdi ya Vlogumuza Ahmet'i de ekleyelim Çünkü bir sene sonra Ahmet'i de bir daha görürsek Ahmet de vlogumuzda kendini izler artık devam et. Ahmet? Kendini evet. Bir sene sonra böyle izlersin Dersin ki ben buradaydım <gülüyor> Kendini görürsün <gülüyor> Ne diyorsun buradan? Bir sene sonra kendine ne, ne diyorsun Ahmet? Kitap okuyacak mısın? Eee... Evet. Okulda, anaokulunda, arkadaşlarına kibar olacak mısın? Evet. Anlaştık mı? Gürriyevin diyeceğim hadi. Gürriyevin deme. <gülüyor> <Kır yemin. Niye>? Gürriyevin, <gülüyor> gürriyevin. Sana kim öğrettin bunu? Gürriyevin, gürriyevin, gürriyevin, gürriyevin. Sana kime öğrettin, beraber söyle. Gürriyevin, oğlumdur. Oğlum demek değil mi? Evet. Hangi dil bu? Dışkanında, kız kız kızdır, kızdır. <gülüyor> kızdır mı? Kızım <gülüyor> demek. Evet, ada. Evet. Kim öğretti sana bunları? Anne. Annem. Annem mi öğretti? Evet. Aferin. Tışkanım. Tışkanım. Tışkanım da. Şu an ders seçimi yapıyorum. Bu dönem şu anda 9 tane dersim var. Çok fazla dersim var. 3 tanesi alttan. Normalde alttan olacak ama 3 tanesi alttan. Aa, çok zorlanacağım bu sene. Şu an bir arkadaşa yazdım. Ondan bir bilgi bekliyorum. Ona göre ders seçimi onaylayacağım. Gerçekten bu dönem bayağı bir zorlanacağım arkadaşlar. Bu ders var çok fazla. Geçen dönem kaç dersim vardı benim yedi tane vardı bu dönem dokuz tane ders var e dokuz tane ders demek dokuz final dokuz işte vize demek Belki dokuz büt dokuz büt olmasa da birkaç büt demek Çok zor olacağım gerçekten bu dönem e, Şimdiden Hi dileklerinizi bekliyorum Şu an kaydı yaptım dokuz ders seçtik Hadi bakalım kazanız barak olsun arkadaşlar yazın mühendisleri Bu video izliyorsa Çilemi anlayacaklardır ya da bilgisayar mühendisleri Ya da tüm mühendislikler beni anlayacaklardır şu an. Şu an e, post falan paylaştım, story falan paylaştım. İnsanların yine ne cevap verdim. Şimdi duşa gireceğim. Sakalarında ufak bir şey vardı onu aldım. Duşa gireceğim şimdi. E, ondan sonra büyük valizimi en son kapatıp streçleyeceğim. Çünkü kargola gönderecekseniz eğer ki valizlerinizi streç, streçlemeniz gerekiyor. Bu kelimeyi söylerken niye zorlanıyor bilmiyorum. Neyse streçledikten sonra ancak kargoyla gönderebilirsiniz. Yoksa gönderemezseniz. Orada da bazen streç ama ben şu an tanıdık bir e, abime vereceğim. Akrabamız daha doğrusu. O götüreceği için direkt sen streç direkt ben orada uğraştırma <gülüyor> Neyse yani kargolarınızı, bavullarınızı belki falan streçlemeniz gerekiyor. Bu kelimeyi niye söyleyemiyorum? Neyse ben bir duşa gidiyorum. Görüşürüz. Duştan çıktım şimdi. Bir maske yaptım. Bayağıdır maske yapmıyorum. Bu maske abimin maskesi Neli. Şöyle göstereyim markası gözükmesin. Akwa Sensation'da ne varmış şimdi? Salatalık özlü bir şey. Ee, güzel. Şu an kokusun falan ben çok seviyorum. Bunu götüremeyeceğim ama giderken son kez bir kullanayım derim. <gülüyor> Ahmet Bey, 4 topumuz, 5 topumuz ne abi? Aldı? Cips aldık. Merhaba Cipsler <gülüyor> Cipsler. <gülüyor> Ahmet, ne yaptın? Koremi. Koremi. Bırak şu koremi de yapar. Bayan Özge pardon da kimci? Ee, Evdeki akşam yemeğimiz. Bakalım evde Trabzon'da öğrenci evinde bunları yiyebilecek miyiz? Arkadaşlar şu an evdeyim. Ee, bu ekranı söktüm şuradan. Kutusuna koydum. Ekranı bavula koyacağım. Bavuldan arta kalan eşyalarımı buraya koyacağım. Bu valizime. Ee, yani bu ekran bu kargoyla gidecek. Ben yarın bununla şu yerdeki çantamı götüreceğim sadece. Arkadaşlar sonunda bitti. Bunu böyle köpük buldum köpükle yaptım ben yani ama seçimle çevirdim etrafından köpük buldum ee, şurasında şu an kaldırabilmek için açık bıraktım içinde bayağı bir dolu eşya var elbisem var pantolon var ayakkabım var sonra ekran var tıraş makinelerim var laptop'un e, klavyesi var büyük bayağı bir eşe koydum şimdilik bugünlük bayağı bu kadar kameraya için bayağı bir yoruldum bugün aşırı fazla şu anda yoğunum Son bu masamın üstündeki eşyalarım kaldı. Bunlar da tabletim, laptopum, işte telefonum falan. Bunları da zaten şu küçük çantama koyacağız. Görünüyor mu? Görünüyor. O şekilde bu gece son gecemiz. Şu an neredeyse bir olmuş durumda. Son eşyalarım kaldıracağım. Şimdi laptop, tablet falan çantaya koyacağız. Sonra uyku, yarın da gidiş. Keke, var mı bir şey söyleyeceğin? <gülüyor> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm İyi geceler. Saat şu an 2 değil. Bir buçuk. Az önce Instagram'da dolaşırken şey gördüm. Erasmus başvurulara başlamış bizim okulun. 12 Ekim'de sınav olacak. 5 Ekim'e kadar başvurular devam ediyor da ben şimdiden yapmak istedim. Unutmayayım diye. 12 Ekim'de de bir Erasmus sınavına gideceğim tekrardan. Eee... Bakalım bu Erasmus sınavına gitmemin sebebi şu. Okudum orada şey yazıyor. İşte belli bir puanı geçersen 2022-2023 Erasmus faaliyetlerinden faydalanabileceğini söyleniyor. Bir girelim bakalım. Kaç çekeceğiz? Erasmus'da da çalışmam gerekiyor. Ee, bu dönemde 9 tane dersim var. Allah'ım yardım et. Çok fazla dersim var. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Şimdilik ben artık uykuya geçiyorum. Sabah için alarım kuracağım onu unutmayayım. Artık yarın da hafiften uyanıp yola koyulacağız. Yarın görüşürüz. Saat 8.40 çıkıyorum şu an. Targoyu bıraktık çıkıyoruz. geldim havaş İnurtu ama işte ne gidecek, gidecek vaktim oldu ne bir şey her şey bir yanda gelişti. Saat şu an 9'u 10 geçiyor. 9.30'da gelecek otobüs. Ben uçağın bir de erken gitmek istedim bir de orada kahvaltı yaparım diye bakalım. Evde kahvaltı yapmadık çünkü. Şimdi otobüsü bekleyeceğim. Ee, kargoda da büyük kargoyu verdim bir de peynir koydu annem. Peynir göndereceğiz. Arabayla yani bugün gönderilir onları Ben de Bugün zaten orada olacağım. Gidince bakacağız artık. Valizi verdim şimdi havaş gelmiş. Birazdan kalkar herhalde. Saat 9.00'u çeyrek geçiyor. Geçen geldiğimde de 2 ay önce falan 61 liraydı. Hala 61 lira. Saat 9.02. Şimdi kalktım. Seyit çok zam fazla zaman ama dediklerimizi fazla zaman Herhalde zaman yapmak Neyse şimdi yola gideceğim. Oraya gidiyorlar bu arsı. Uçak girdi. ben oraya gideceğim. O da kafamın orada, orada oturacak. Yani, kahvaltı yaparım. Sonra uçağı yürüyorum. Adamlar düştü. Şu an sudaki kafayla oturacağım. Şarklarda bir tarafta saat 11.30'da bir de bir davul yapacağım. Sonra yani yapacak bir şey Bekleyeceğiz şu an. bir maçna geldim. de Çay söyledim. Çay söyledim. Ee, 17'de çok severim 17 numarayı. Gerçekten 17 numarayı severim. Aa, bakalım ne kadar tutacak? Çay en sonu 6 falandı. Çay büyük ihtimal 10'dur veya 9'dur. Sosta 15 falan olsa ya da 20 olsa Şurası bir 30 lira falan tutar herhalde. Birlikte göreceğiz bakalım. Abi burada bile bilgisayar maaşlı post giriyor Instagram'a. Bu arada Instagram'dan takip etmeyenler varsa buraya koyarım. Ya da benim koçmise sıfır diye terapistleriniz Instagram'da bulabilirsiniz. Oraya da bekliyorum. Bir kaşarlı tost, bir çay, bir de su. 47 lira. Her geçen gün Türkiye ekonomisi çok daha iyi gidiyor arkadaşlar. Her şey daha çok para veririz. Şimdi ben şuradan gelmiştim geldiğimde şu taraftan gireceğim. Saat şu an 12'ye geliyor, 12 oldu neredeyse. Film yapacağım. İçeride de biraz kardeşinden film dinmiştim. onları izlerim. Bizimki burada. Saat şu an tam 123 geçiyor. Valizi bırakırım, sonra şeye geçerim. içeri geçerim artık. İçeride de izleyeceğim, bir tane dizi indirmiştim. The Walking Dead vardı. Bir ay falan izlemiyorum. En son Trabzon'dayken izlemiştim. Tekrar ona başlayacağım. 6. sezonda falan yok. 5. sezonda kalmışım. 6. sezon kadar indirilmiş ama izlemedim. Şimdi artık izlemeye başlarım yine. Çok ama aşırı şey ya orta şeyleri kısımlar çok uzatmışlar. Biraz gereksiz atlıklarını düşünüyorum ben orta kısımlarda. Teşekkürler saat 12.30 ama şu an erken onun uçuşa. Hadi geçsek daha bir meyrokun. 8 21 arka taraftan gideceğim. Arkalarda şu an kimse yok. 21E inşallah. Ortadayım ama yan taraf boş olursa jab çelenlere geçelim bakalım. Abi indik ama yarım saat gecikmeli indik. Neyse sonunda indik. Çok fazla ses var. Ben video burada kapatıyorum. Valize alacağız şimdi. Valizim, şu valizim çok var zaten. Hava yağmurlu gösteriyor. Biraz yağmur yağmış ama şu an temiz. Yani iyi ıslak sadece. En azından eve gidene kadar benim için iyi. Bu uçakla bir tavsiye verelim madem. Evet. Havalimanından çıktığınızda direkt kapı şurada. Nerede? Şu taraftan çıkıyorsunuz. Direkt karşınızda havaşlar falan var. Ee, oradan ofa falan geçecekseniz veya başka yere, oradan pahalı oluyor. Şu arkamda sonra çıkışın karşısına şöyle yukarı çıkıp karşıya gitti. Yani şu üste çıkacaksınız. Oradan da şurada üst geçit var. Bu üst geçitten karşıya geçiyorsunuz. Ofa doğru gideceğim ben şimdi. ofla diye bir araç var. Yani, yani. dolmuş var. O dolmuşa bineceğim. O daha ucuz oluyor. Buradan da bir taktik vereyim. Geldim. Havanın açık olması güzel. Yağmur yağmış ama temiz hava. En azından şu an yağmur yağmıyor. Bir 40-50 dakika, 50 dakika falan da buradan Of'a gideceğim. Ee, yol yokuş olduğu için şu an yayını, video durduracağım. şey Varizi çekeceğim yukarı. Aa, güzel ama. Hava şu an güzel. Serin. 20 derece falan. Şimdi eve gitmek için son bir dolmuşa bineceğim. Ondan sonra eve geçeceğim. Bahsettiğim yol bu buradan çıkıyor. Şuraya karşıya geçeceğim. Asansörü yap, aa asansörü yapmışlar harbiden. Bu asansör yapılı değildi. Şu an yapmışlar. Sonunda yapmışlar. Tamam, güzel. Geldim şimdi şeydeyim. Duraktayım. Şu arka tarafında kadar destekliyormuşsunuz. J var ama ben ofta okuyorum. Bizim fakülte burada değil. O yüzden ofa geçeceğim şimdi. Ee, Katün'ün kendi kampüsü aşırı büyük ve aşırı güzel dedim. Kampüsü seviyorum. Ama biz daha ne olası bir yerdeyiz. Yani bizi böyle atmışlar kenara bu itiye bir yere. Oftayız. Ofun dağlarının başında bir fakülte değildi de lise 5 gibi aynı. Yani üç tane bina dikmişler oraya. Bak mı söylüyorum? Er ki yarın bugün Katuni e, inşaatçıları vesaire burayı izlerse girip görüp bakabilirsiniz hani biz üniversite okumaya gittik üç tane bina dikmişsiniz oraya üniversiteye kalkarıyorsunuz millete yazdıkları yapmayın etmeyin yani günahtır insanlar ne hayallerle geliyor hele ki yani yazılım mühendisi, inşaat mühendisi orada elektronik elektrik mühendisi falan orada elektronik falan elektronik haberleşme daha doğrusu yani mühendislerin günahı nedir size ne yaptık anlamıyorum yani koskocaman kampüse bizi niye sızdıramadınız orası da ayrı mesele, mesele bilmiyorum. İnşallah evet. bizden sonrakiler için buraya alırsınız onları da. Evin önünde iniyor zaten. Dolmuş. Kapı kapalı gibi. Kapı biraz sert açılıyor. Tamam. Ben birinci katta olduğum için hiç sıkıntı yok. Şimdi eve bir girelim bakalım. Ne var ne yok. Göreceğiz şimdi. Aka be Selam, üstümü değiştirdim Şimdi e, temizliği yapmam gerekiyor Sonra duş alacağım Sonra da şeye geçerim Alışverişe, hiçbir şey yok evde Hiçbir şey, hiçbir şey yok e, Doğrudur, 2 aydır burada yokum Çok normal e, Telefonumun şarjı bitiyor, telefonu şarjıda koymam gerekiyor İnternet falan e, Arayacağım bugün Bakayım onlarda inşallah şeydir Gelirler, yaparlar. Bugün ya da yarın. Evde internet yok çünkü. Benim eve internet bağırmam lazım. Yoğun bir gün bekliyor. Saat 8'de 8'de uyandım. 8.30 civarında uyandım bugün. Saat şu an 4 falan. Yani bayağı bir saat 8 saatte falan yolda yol vesaire geldim. Şimdi de 2-3 saatte herhalde bu temizliğe girer Bakalım nasıl olacak. Ee, ben bir temizliği yapayım, şuraları bir düzenleyeyim, ondan sonra tekrar bir bakalım neler oldu, neler bitti. Konuşuruz. Rafları temizledim. Ee, şu an tezgahın üstündekileri yerleştiriyorum. Ee, kendime göre yerleştiriyorum. Ocak çalışmıyor, Hoca gaz gelmiyor. Arkadaşı aradım, dönmeni daha bekliyorum. Son birkaç bir şey kaldı. Kapıları falan yarın muhtemelen. Bilmiyorum. Ama yarın bir villad almam gerekiyor. Bugün şimdi birazdan halıları sereceğim. Katlamıştım şeye balkona koydum. Diğer odalarda işte bir tane oda bomboş. İki oda iki bomboş. Oralara bakarım artık. Belki ilerleyen dönemlerde birini almayı düşünmüyorum ama şu an düşünmüyorum. Bakalım tek başımı halledebileceğim mi, halledemeyeceğim mi? Birlikte göreceğiz. Ee, daha fazlası için de günlük olarak ben takip etmek için de. Buraya benim koçum sıfır hesabımı bırakıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Burada sadece kendim değil, gündem eğitim haberleri de paylaşıyorum. Hani sadece beni de görmüyorsunuz burada. Bayağı bir işinize erecek içerikler mevcut Instagram hesabımızda. Ona da bakabilirsiniz. Sonunda hepsi bitti. Saat şu an kaç abi? 18.57. Saat 7 diyebiliriz. Şimdi alışverişe gideceğim. Şu anlık ihtiyacım olan şeyleri alacağım böyle salça falan. Çünkü evde hiçbir şey yok. Bir ihtimal <gülüyor> yemeğimiz makarna olur ilk, ilk yemeğimiz. Ondan sonrakilere bakarız artık. Şimdi artık gidip alışveriş yapmak istiyorum. Önce üstümü de eşofman giymem lazım. Mersin'de yarı çıplak yatıyorum. Burada eşofman giyeceğim şimdi hava soğuk diye. Eşofmanımı giyeyim de sonra gidelim alışverişe yoruldu. Çok yoruldum. Hadi evin manzarasını göstereyim. Onu gösterecek Unuttum. Artık akşam manzarasını görürsünüz. Pencereye açınca ya da kapı açınca çok fazla ses geliyor. Biraz bakalım etrafı göstereyim hafiften. Şu, şu arada dere var. Derenin kenarında işte bank falan yapmışlar. Akşam olduğu için çok iyi gözükmüyor. Hava yağmurlu bu arada. Şok da şurada bak. Top gibi indiler şekilde. Şimdi gelir gelmez hep birer kilo patates alalım tahmini. Çünkü şokun girişinde direkt şey var. Ee, patates falan yeri. Şimdi su alacağım. 2 tane su alalım. Bir tane 10 litrelik mi? 2 tane 5 litrelik 2 tane 5 alsam daha rahat ederim. Çünkü şeyim yok. Eylül isme. Sebil gibi değil. Ha içeride de patates soğan varmış da ben dışarıdan aldım fark etme Şurada da raf varmış. Ben dışarıdakini aldım ama bir şey olmaz herhalde. Patates soğan. Şimdi ben biraz alayım domates falan da alacağım. Alayım alayım çekirim videoya. Çok farklı alacağım şey var. Arkadaşlar fiyatlar nasıl olmuş? Şu an yağ bilmiyorum ama bu 30 yumurta 54-55 lira. Domatesler 20 lira olmuş. Şey, limon aldım. 12 iki 20 lira. Yarım kilo falan aldım herhalde That's how it is. I'm not a person on me. Arkadaşlar arabayı aldım, şimdi boşalttım, izin verdi ararım yakın diye, şimdi arabaya girebileceğim. Bu arada 562 lira tuttu, hala ekonomi iyi diyen varsa bu videodan çıksın gitsin. Ya da bizim ekonomimiz iyi, biz her şeye daha çok para veriyoruz. Arabayı bıraktım, şimdi gidiyorum yemek yapacağım daha, saat kaç oldu? Saat yedi buçuk falan, daha yemek yapacağım, yapacağım sonra yiyeceğim. Ne yapacağız? Öğrenci yemeği en hızlı yemek makarna. Yapacak şey, başka bir şey yok. Makarnaları boşuna almadık. 5.62 lira yani. Şu KDV'lere giriyorsun. 01 ama 01 olmasına rağmen şu fiyatlara bakın arkadaşlar. Ne bilemiyorum artık. Bu falan yerleştirdim. Şu an yemek yapmaya başladım. <gülüyor> ne yapacağız? makarna Instagram'da bir tane tarif görmüştüm. Makarnayı böyle ortaya koyuyor. Çok hızlı bir tarif. Yanına işte doğranmış domatesi. Soğanı bir de salçasının yağını koyuyor. Sonra kaynamış suyu döküyor. Karıştırıyor. Pilav gibi. Hazır. Bu kadar. Hem yani şu an bu yorgunluğun üstünde en fazla bunu yapabilirim. O yüzden ee, yani bende şu an öyle sarma dolma beklemeyin. Bence öğrenci yemeği için ideal bu yemek. Şimdi ben onu yaparken siz de zaten videonun devamını edeceksiniz. Tarifi şu an yapıyorum. Ee... Çok zor bir şey yok aslında. Makarnayı koyuyorsunuz, e, domates, soğanı doğruyorsunuz, yanına koyuyorsunuz, hiçbir şey yapana. Sonra salçayı bir kenara koyuyorsunuz. İçine sonra yağ döküyorsunuz, tuz biraz. Sonra en son kaynamış suyu döküyorsunuz, sonra altına yakıyorsunuz, pilav gibi karıştırıyorsunuz, e, makarna olana kadar. Sonra hayırlı olsun. Herkes sevmeyebilir ama ben de ilk defa deneyeceğim, bakalım nasıl olacak. Etimiz hazır arkadaşlar. İlk Günün yemeğine göre bence güzel. Ee, Ayran yapacaktım. Çırpıcı kırım olduğu için suyla edeceğiz bugün. Ee, şöyle bir şey de yaptım. İlk alışverişimi buraya da astım. Burada kalsın. Ee, şimdi yemek yeme vakti. Instagram'dan bu fotoğrafı paylaşacağım birazdan. Takip etmeyi unutmayın. Artık yemeğimizi hazırladığımıza göre artık yemeğimizi yiyebiliriz. Ee, bu videonun da burada sonuna gelelim çünkü video büyük ihtimal çok uzun oldu. İlk video hem e, Mersin'den video çektim, sonra Trabzon'a gelirken video çektim, Adana'da çektim. Sonra geldim temizlik yaparken çektim. Yemek yaparken çekmedim, ee çektim, birazdan çektim. Araşverişe giderken çektim, çok uzun bir video oldu. Eğer ki videoyu buraya kadar izleyen sen arkadaşım, adamın dibisin. Çok teşekkürler izlediğin için. Yani izletebilmişsem de mutlu bana. Umarım bir işler kazanabilmişsindir bu videodan. Ee, i̇lk gün bayağı bir zorlandım. Yani şöyle 8 saat zaten totalde yola gitti. Git gel buraya gene kadar 8 saat geçti diyelim öyle diyelim. Hepsi yolda geçmedi ama totalde 8 saatte geldim Trabzon'a öyle söyleyeyim kendi evime 8 saatte geldim. Ee, saat 4'te falan temizliğe başladım. Saat 7'de alışverişe gittim. Zaten videoda söylemiştim 2-3 saat sürer değil. 3 saat sürdü temizlik. Ee, sonra da şu an saat kaç bir bakayım. Şu an saat 20.58 oldu. 2 saattir de işte Alışverişten geldikten sonra da biraz yerleştirmeler ee, Story atma arkadaşlara konuşma i̇şte Ev sahibi de konuştum biraz ee, Onunla bir haber, bir haber. İşte saat 7. Yeride alışverişe gittim. Yeride alışverişten yemek yiyene kadarki süreç 2 saat tuttu. Birazdan da yemeğimi yiyeceğim. Çok teşekkürleriz dediğim için. Ee, daha fazla bu tarz içerikler için kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Umarım e, sevmişsinizdir. Sevgisenizi aşağıdan videoyu beğenerek bana destek vermiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Araştırın, öğrenin, okuyun. Kendinize değer katın. Ben İsmail Demir. Görüşürüz.